Beni Türk şiirin öncüsü olarak tanırsın. Hak şairimdir aslında. Daha neler neler söyleyeceğim sizlere. Gelin tanış olalım. Bölüşerek tok oluruz, bölünerek yok oluruz. Türk Tarih Müzesi ve Parkı